Günler sonra yine ben. Ama bu sefer harbiden değişik bir şey yapacağım. Bu bir eleştiri videosundan çok bir ağlama videosu. Neden mi? Kanala resmen bir ay boyunca adam akıllı video atmayarak öldürdükten sonra bunun sebebini açıklamaya karar verdim. Geride bıraktığımız bir haftalık süreçte aklımı kaybettiğimi size rahatlıkla söyleyebilirim. Hadi toplanın yamacıma da size 18 yaşındaki bir Türk gencinin nasıl aklını kaybettiğini anlatayım. O zaman ver abi startı. Bölüm 1 Sızlanış Not Bu videoda bana benzediği için beni God Ragnarok'tan Thor tepsil edecek. Her şey Bir cuma öğleni okulların bir hafta tatile girmesiyle başlıyor. Video yapmayı az biraz ertelemiştim. Bilgisayardan felsefe projem için edit yapıyordum. Aslına bakarsınız sırf etkileyici olsun diye slide değildi. Direkt bir YouTube videosu hazırlamaya karar vermiştim proje için. Kafama sokayım. Tam nerede hatırlayamıyorum ama Videoya koymak için şüpheli bir fotoğraf indirmiştim. Bilgisayar beni uyarmıştı. Bak Kardeşim bu şüpheli diye. Ama çok siklemedim. Koydum geçtim. Biraz daha projeyle uğraştıktan sonra aman canım yoruldum işte diyerek Discord'da sörflemeye başladım. Arkadaşım da o sırada bana kanka gel seninle bir balona atak yazdı. Ben de tamam abi geleyim işte deyip adamın yanına gittim. Oyuna girdik oynuyoruz ve her şey normaldi. Birbirimize flame atıyoruz ve trollüyoruz. Dediğim gibi her şey gayet normal. Ama birdenbire bilgisayarımın FPS'i 4'e 5'e düştü. Ulan ne oluyordu neden kasmaya başlamıştı bilgisayar direkt çok yavaşlamıştı. Ne? yaparsam yapayım da asla düzelmiyordu. İşte rest attım ayarları düşürdüm. Ama abi olmuyordu. En sonunda ise görev yöneticisine bakmaya karar verdim. Ve bakınca anladım ki bilgisayarımın bütün demi ve bütün işlemci performansı sömürülüyordu. Hem de ne tarafından sömürülüyordu? Great Discover tarafından sömürülüyordu. Peki ya Great Discover neydi? Bilmiyorum abi virüs de işte. Ve ben bunu görünce direkt şok geçirdim. Ve o arkadaşla o günün akşamına kadar bütün antivirüsleri denedik. Windows'u güncelledik her yer bütün çözümlere baktık Ama abi olmuyordu yani virüsten kurtulamıyorduk Tam ben umutsuzluğa kapılırken Gayet iyi olan bir antivirüs programından Denediğimiz bir yöntem yanıt verdi Ve virüs gitti Senmiş'e bunu kutlamak için yeniden volantı girdik Ama hayır kasma devam ediyordu Fakat görev yöneticisine baktığımız zaman da Bir şey yoktu ortada Farklı bir yöntemle iyice araştırdığımızda anladık ki Virüs kendini güncellemiş ve bilgisayarda takılmaya devam ediyordu İşte o anda gerçek anlamda korktum Ve buz kesildim Çünkü bu şey kendini güncellemişti ve bazı virüslerin anakartta kalıcı olarak yapıştığını bildiğim için hiç riski girmedim. Bütün D disk eski bir harici hard diskime yedekleyip bilgisayarı yarın formata götürmek üzere fişini çektim. Ama bilmediğim şey ise her şeyin daha yeni başladığıydı. Bölüm 2: Batış Ertesi sabah uyandığımda direkt olarak yıllardır müdavimi olduğum C kasayı götürdüm ve bundan kurtulmasını söyledim. En kötü ihtimalle de format atmasını istedim. Ve eve geri döndüm. Canım sıkıldığı için yeni çıkmış olan God of War almıştım. Ve evet o 900 liralık kol gibi fiyatı verdim. Bunu yanmak için okulda 2,5 ay bayat bisküviydim biliyor musunuz? Orası çok ayrı bir konu. Mutlu mutlu bilgisayarımı beklerken oyunuma daldım ve beni o kadar sürükledi ki oyunu akşama kadar oynadım. Bilgisayarı falan da toptan unutmadım unutmuştum ha. Ve oyun birdenbire yanılmıyorsam sağ 6 gibiydi. Diski geri verdi. Hayda abi ne oluyordu ya? Ya save almazsa? Ama save almasından daha büyük bir derdim vardı. Ne yaparsam yapayım diski geri taktıktan sonra Playstation diski geri veriyordu. Bunu bir 5-10 kere denedim ama olmuyordu. Menüye kadar gelip diski geri veriyordu bana Playstation. Ve aletten de çok kötü sesler geliyordu. Sonuçta 6 yıllık makine değil mi? Neyse dedim. Kollar da bozuktu. Bari kasa gelene kadar şunu tamirciye götüreyim de yapılsın. Zaten ne kadar tutabilirdi Kaptım abi Playstation'a attığım bir poşete şehrin öbür yakasına İzmir'deki teknoloji çarşısına gittim. İyi bir tamirciye verdim ve adamlar bana kol gibi bir fiyat çektiler. O anda cüzdanımda 45 lira vardı ve adamlar makinenin gözü bozulduğu için bol tamiriyle beraber bana tam olarak 500 lira fiyat çektiler. Ya anasının... Tutun... Abi yani 500 lira ne ya? 45 dakika boyunca babama telefonda kartıma para atması için yalvardım ve o bana attı. 2 saat daha oralarda oyalandım ve ardından bakaneyi aldım. Eve giderken de haber geldi, bilgisayarda olmuştu ve onu da alarak eve gittim. Bir saat de çok geç olmuştu. Zaten önümde bir hafta daha vardı değil mi? İstediğim gibi video yetiştirebilirdim. Yorgunluktan hiçbir şey yapmadan yattım ve uyudum. Bölüm 3 Sıçış Sabah uyandım ve videoya yanmak için direkt bilgisayarı kurdum Ve o da ne? D disk yoktu Tam olarak 1TB'lik verinin yerinde yerler esiyordu Bilgisayarcı aradım ve ona bir tb veri nerede lan diye sordum Ve o da bana ne olur ne olmaz bütün veriyi sildiğini söyledi Ben yediğimin olduğunu bildiği için bana söylemediğini söyledi Doğruydu yediğim vardı Nasıl olsa harddisk'i bilgisayara bağlar ve sorunu çözerdim ben de öyle yaptım. Biraz bekledim ve verilerim bilgisayardaydı. Sonra hafif bir koku sezdim. Odayı kaplayan bir yalık kokusu muydu ya o? Neydi? Ne oluyordu anasını satayım derken şu oldu. Tamam bu işin şakası ama ciddi ciddi hard diski yakmıştım. E sonuçta kaç yıllık harddisk dedi mi ve bunun asıl kötü yanı neydi biliyor musunuz? Tam 1TB'lik verimi kalıcı olarak kaybetmiştim. Yaptığım her şeyi, bütün eski andırımı ve fotoğraflarımı kaybetmiştim. Ben de üşenmeden biraz daha öfkesi tekleyerek edit programlarımı, OBS ayarlarımı ve bütün dosyalarımı geri yüklemek için bilgisayar karşısına geçtim. Ve işte burada çılık atısım gelmişti. Ciddi mi? Ama kendimi frenledim ve üstüne üstlük bilmeyenleriniz için ben oyun oynamayı çok temen biriyim. Bir tonda oyunum gitmişti. Başlıyorum hepsini geri yüklemeye. Ve ikişi enerjim kalmadığı içinde bütün programlarımı geri yükleyip günün geri kalanında God oynadım. Aa bunları yaparken öyle mutlu falan değilim ha. İçler içe ağlıyordum. Orası ayrı konu. O gün geç saatlere kadar God oynadım ve uyudum. Fakat uyandığımda apayrı bir olayla hepimiz sarsıldık. Bölüm 4 Psikolojik Çöküş Bunu kime anlatmama gerek var ama benim aptal köylü dertlerimin yanında ülkenin gündemine oturan ve hiç unutmayacağımız bir olay yaşandı. Aksim'deki bomba patlaması. Bunu duyunca hepiniz gibi ben de çok üzüldüm. Yas tuttum. Ve inanın yine o bozulmuş bölümle hiçbir bok yiyemedim. Ayrıca ilerleyen saatlerde de bunun yapının Afyon sınır kapısından Türkiye'ye kaçak yollardan giren bir Suriyeli o... Fela da olduğunu duyunca iyice delirdim. O gün bir barut fıçısı gibi etrafta dolandım ve insanlar benimle pek muhatap olmadı. Ben de bütün gün odamda durup ağlayarak yorganımın altında Nutella yedim. Bölüm 5 Patlama anı Bütün bu başıma gelenlere inanmadınız değil mi? Güzel Şimdi daha da fazla inanmayacaksınız Salı saat sabah 8'inde uyandım Ve ayılmak için camları açtım Hava çok çok soğuktu Ve ben de gerekli motivasyonla Video müziklerini ve gameplaylerini bilgisayara indirmeye başladım Tam fikirlerimi bulup video yapmaya başlayacaktım ki O anda dünya üzerinde sadece benim başıma gelebilecek bir olay yaşandı Odaya bir karga daldı Evet abi bildiğimiz karga odaya daldı Bağıra bağıra odaya girdi Odada random uçtu bütün tüylerini odaya saçtı ve siktirdi gitti. Gitmeden önce de benim özelle dizdiğim canım kitaplığımın da yarısını aşağıya indirmeyi ihmal etmedi. Bütün odam mahvolmuştu. Kala kaldım ve geriye kalan kitaplığımın yarısını da ben aşağı indirdim. Bunu odaya girip ev halkının beni sakinleştirmesine kadar devam ettirdim. Günümün geri kalanında ise dışarıdaydım. Dışarıdaydım derken evden bildiğiniz kovuldum. Arkadaşlarımla takıldım ve biraz da onlara ağlandım. Ve şansa bakın ki şu anda da size ağlanıyorum. Final, yokluktan gelen. Bütün bu olaylardan sonra cidden düşündüm. Artık YouTube'u bırakmanın vakti gelmiş miydi? Ama o anda bir şey fark ettim. Bu ise çılgın neyinin başına gelen bir olaydı. Herhangi bir şey söylemeyeceğim bu olayla ilgili. Ama sinirlerimi alt üst etti. Ve içimden dedim ki... Seni ben yerden yere vurayım oğlum e mi? Senin hakkında video yapmalıyım lan. İşte bana ansızın gelen bu öfke ve hype yeni bir video yapmaya karar verdim. Bu video ise yarın ya da ondan sonraki gün izleyeceğiniz bir video. Gerçekten sizi çok ilginç bir insanla tanıştıracağım. Ve işte hepsi bu kadar. Bu bir Türk gençinin aklını kaybediş hikayesi. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Fakat ben yaşarken o kadar eğlenmedim. O zaman Mamba Out kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. <gülüyor>